Evet sevgili öğrencilerim Şimdi 7. bölümün yani üçgende açı ortay bölümünün 16. köşe taşını çözeceğiz 16 ile devam ediyoruz Artık köşe taşlarını bu videoda bitiririz diye düşünüyorum dostum Hemen şöyle bir odaklanmayı da çakalım Evet hadi bakalım vira bismillah diyoruz Şimdi bu sorumuzda birinci sorumuzda hatta buradaki dört soruda da şunu fark ettim ben. Bir iç açı ortayla bir dış açıortay ortay yan yana verilmiş arkadaşlarım. Bakın iç açıortay ortay dış açıortay ortay. Hemen şunu yapalım. Önce iç açı ortayın kuralını bir uygulayalım. Neydi kural? Ayakların oranı neyse kolların oranı da aynı olacak. Yani şurası kesin xk. Şurası da kesin 3k. Şimdi bir de dış açıortayı ortayı patlatalım hemen dostum. Onun da yakın kol bölü uzak kol diye başlıyorduk. Yani x bölü 3 diye başlıyorum bunun oranına. xk bölü 3k eşittir. Şimdi birinci ayak 10. Hatırlayın birinci kolun bittiği yere kadar olan uzaklık birinci ayak. İkinci kolun bittiği yere olan uzaklık da ikinci ayak. Yani toplam 13 artı x'e oranına eşit olacak. Hemen buradan bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. 30 eşittir. X çarpı X artı 13 geldi. Şimdi x'i burada 2 deyince bakın 2 ile 15 oluyor bunlar. Çarpımları 30. Demek ki X gerçekten 2'ymiş dedim. Geldim ikinci sorumuza. Yine bir iç çortay, bir dış çortay yan yana görüyoruz. Önce iç çortayı yapalım. Ayakları 4'e X. Kollar da 4K'ya xk olacak diyelim. Şimdi dış açıortayı yapıyorum. Bakın dış açıortay solda. Yakın kol bölü uzak kol. Yani 4 bölü xk dedim. K'lar gitti. Şimdi birinci ayak şurası 36. İkinci ayak tamamı 40 artı x. Hemen bir toparlayalım. 4'e bölelim 4'e bölelim 9 olsun. 9x eşittir diyorum. Şuradan devam edeyim. 9x eşittir 40 artı x'e buradan x'i buraya alırsam 8x eşittir 40 x eşittir 5 çıktı sorumun cevabı da geldi evet 3. soruya bakıyoruz şimdi burada neyi vermiş bize iç açı ortayımızın kolları verilmiş 8'e 12 hemen ayaklarımızda 8k'ya 12k diyeceğim hatta 4'e bölerek yazıyorum 2k'ya 3k dedim BC'yi 10 vermiş. Bakın demek ki 5K'yı 10 vermiş bize. Demek ki K2. K2 ise burası 6, burası da 4 oldu. DN'yi istiyor. Şuradaki uzunluğu istiyor. Önce bir dış açıortay teoremi yapalım. Yakın kol 8, uzak kol 12. Yani 8 bölü 12. Eşittir. Birinci ayak DB. K diyelim buna. Bölüm Diğer ayak tamamı. K artı 10. Hemen şurada bir içler dışlar şey. Daha doğrusu içler dışlardan önce 4'e bölelim. 2, 4'e bölelim. 3, şimdi içleri çarpalım. 3K eşittir dışları çarpalım. 2K artı 10'a. Buradan K eşittir 10 geldi. Demek ki şurası da 10. Bizden DNA'yı istiyor. Bakın 10'la ile 4'ün toplamını istiyor. Dikkatli olun. Dn evet 10'la ile 4'ün toplamı 14 yapması lazım diyeceğim ama ben şurada tabii ki yine ay beni matematik öğretmeni yapanın bak 2 ile burayı çarpınca 2k artı 20 yazacağız buraya değil mi biz 2k artı 10 yazmışız yani k 20 valla şıklarda 14 olsa soru hatalı olacak 20 4 de burada 24 çıktı evet buna geldik bakın önce burada bir 3 var 90 var 5 var demek ki şurası 4 olacak önce bir bunu yazalım. Şimdi burası 3'e 5 oranı varsa şurada da 3K'ya 5K oranı vardır diyelim. Bir de dış açı töremi yapalım. Yakın bölü uzak. Yani 3 bölü 5 eşittir. DB bölü tamamı. DB bölü tamamı da ne buranın? Eee, tamamı da 4 artı DB. Değil mi? Doğru söyledim değil mi? Evet 4 artı DB. Şimdi bir içleri çarpalım. 12 artı 3db eşittir 5db'ye. Buradan 3db'yi buraya alırsam 2db 12 db'yi de 6 buldum. Şurası da 6'ymiş. Bunu da yazdık hemen. Şimdi şurası neydi? 8k'yı 4 bulmuştuk. Biz 8k 4 ise k eşittir 1 bölü 2. Demek ki burası 3 bölü 2. Benden ne istiyor? deyi yani 3 bölü 2 ile 6'nın toplamını 3 bölü 2 artı 6. 2 kere 6 12. 3 daha 15. 15 bölü 2 yaptı. Sorumun cevabı. Ve çevirdim. 17 numaraya geldim. Şimdi şurada bir açıortay ortay var. BD eşittir. Soru şart diyor. X diyelim. Şu açı ortayımızın da 2K'ya 3K diye kollarını yazalım. Dostlar. Bir iç açı ortayla bir dış açıortayın ortayın arasındaki açı 90 derecedir. O yüzden burası kesin Dış açı ortay. Bir iç ile bir dışın arasındaki açı ortay, açılar 90 derecedir. Böyle yan yana geldikleri zaman. Demek ki bu 90 derece bunun da dış açı ortay olduğunu söylemem lazım. Şimdi hemen yakın kol bölü uzak kol diyorum. Kuralımı yapıyorum. 2 bölü 3 eşittir. X bölü tamamı. X bölü X artı 5. Hemen içler 3X eşittir. Dışlar 2X artı 10 x eşittir 10 geldi. Bakın yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Bir içle bir dışın arasındaki açı şurası demek ki açıortay. Bunu uzattığında demek ki bu da dış açıortay dedi. Şimdi başka ne diyor? AEC. AEC. Şuradaki açı EAC'nin iki katıymış. EA C'nin. Yani şuraya A dersem bu da A'dır ki şurası da 2A'ymış arkadaşlarım Bunu söylemiş bize ee başka hmm, 4 var 6 var 2 var a e nedir diye soruyor çok uzatmaya gerek yok 4 e 6 bakın 4 e 2 6 ya da 3 olacak değil mi şurası 3 çıkacak hemen Bursa'yı yapıştıralım şimdi burada da aynı muhabbeti yapalım bakın bir iç açıortayla bir dış açıortayın arasındaki açı 90 dereceydi yazdım burada da ne var 12 16 20 üçgeni çıktı şurası da 20 oldu o halde bunu da yazalım bir de demiş ki Nc ile Ck arasında şöyle bir ilişki var. Nc'ye 1k dersen Ck 4k olacak demiş. Yani biz 5k'yı 20 diyebiliyoruz yazalım onu. K o halde 4 yani şurası 4 burası da 16 geldi. Tamam. Bakın bu bir ikizkenar üçgen çıktı bu arada. Bn'yi soruyor. Bn neresi? Şuradaki adamı soruyor bize. Hmm, diklikten diklikini desek olmaz. Bu bir ikizkenar üçgen. Bunu kullansak şuraya A açısı, A açısı, buraya da A desek, şuraya B açısı, B açısı dediğimde evet, burası 20, burası 12. Yani çok da böyle bir ikizkenar olmasının çok da bir şeyi olmadı bize. Bir avantajı olmadı yani ikizkenar işte. Mecbur galiba yine dış açıortay teoremini yapacağım ben arkadaşlar ama. Ee, yapmadan önce var mı bir çözümü diye bakıyorum. Yok herhalde ya. Yani mecbur. Yapacağız mı onu şimdi? A, B. Şurası da A çıksa ne olurdu ki? A artı B 20-20 olur. Yakala değil. 12, 16, 23 gelmeyiz. Yani şuradan bir muhteşem 3'ü çizsem yine bir şey olur mu? 20'yi 10-10 diye böler. 6, 10 olur, 10 olur. Yine bir şeye faydası olmaz. Eee ne yapacağız o zaman? Dış açı ortay teoremini mi yapalım? Peki yapalım. Yapalım anasını satayım. Şimdi 4'e x, şurası 4k'ya burası da xk ya. diyelim hadi. Şimdi dış açı Teoremi, yakın kol bölü uzak kol. Yani 4 bölü x eşittir Birinci ayak 16 bölü. İkinci ayak 20 artı x. Şimdi şu şuraya 4 katına çıkmış. Bu da buraya 4 katına çıkacak. Yani 20 artı x eşittir. 4 katı olacak. 4 x. Demek ki 3 x 20. x eşittir. 20 bölü 3 gelecek. Yani keşke baştan yapsaydım lan. O kadar yapayım mı diye düşündüm düşündüm. Bat diye çıktı. Peki. Hadi bakalım. 2 aç ortayın arası 90 dereceydi. Bakın diklikten diklikinde 6'nın karesi 36 9 çarpı 4'e eşittir. Şu BK'yı 4 bulduk. Şimdi şu iç aç ortayı konuşalım. 4'e 6. Yani 2K'ya 3K gibi. O zaman burası 2K ise burası da 3K'dır diyebilirim ben. Hemen şurada da bir pisagor çakalım. Şuradan da pisagor çakalım arkadaşlarım. Ve mevzu da bitsin. Ne diyeceğiz? 3K'nın karesi. Gerçi geliyor? Bir de dış aç ortay töremi yapalım. Pisagor'u çakmadan önce dış aç ortay yapalım da öyle Pisagor çakalım arkadaşlarım. Şöyle yakın kol 6 uzak kol 3K. Yani 6 bölü 3K eşittir. 9 bölü tamam. 13 artı 2K. Belki buradan daha kolay buluruz. Hemen 3'e börelim 3'e börelim 2. 9K Gözüküyor mu ki burası? Gözüküyor. Eşittir. 2 ile çarpalım. 26 artı 4K. Evet bu daha iyi oldu. 4K buraya gelirse 5K eşittir 26. K eşittir 26 bölü 5. Nereye istiyordu? 2K'yı istiyordu. Çarp 2 ile 52 bölü 5 geldi. Evet 17 de tamamdır. Şimdi 18. Bakalım ne diyor? Birinci sorumuz. BDC, BDC. Şurası 2 a diyeceksin diyor. DCB, şuraya da a diyeceksin diyor. Altıları verdim, 3'ü verdim. Ha şurası da a oluyor, değil mi? Bu ikiz kenarmış. Burası da a. Demek ki 3 a eşittir 180, a eşittir 60. O zaman burası 60. Burası, oh, yanlışlık mı var ya? Bir yada hata var. Bir, de, bir daha bakayım. BDC açısına 2 a dersen D, C, B. D, C, B. Ha şurası A oluyormuş lan. Tamam şimdi oldu. Burası 2A ise burası A. Yani 60 falan yok arkadaşlar. Yanlış yazmışım ben. Peki burası A. O halde şu açı ne olur? 180-2A. Çünkü burası 2A'ydı. E, o halde bu açı da 180-2A. Çünkü ikizkenar Şimdi bunu şöyle uzattığımda 180-2A. A daha 180 eksi a yapar. O halde buranın da a olması lazım ki toplamları 180 yapsın. Yani benim buradan bulduğum sonuç şu adam dış açı ortak. Hadi şimdi teoremini yapalım. Yakın bölü uzak yani x bölü 6 eşittir. 3 bölü 9. Bu 1 olur bu 3 olur. 6 eşittir 3x x eşittir 2 gelir. Evet geldik bu soruya bakalım ne diyor. AB eşittir AC. Hmm. Tamam bu bir ikizkenar kenar üçgen yani şuradan aşağı indirdiğim doğru hem bir açıortay hem kenarortay hem de yüksek. AF AE'nin dört katıdır diyor. Şuraya k dersem burası 4 k. Bakın ne çıktı burada karşımıza. Şu üçgenin küçük olmuş biraz ama şu adam dış açıortay oldu fark ettiyseniz arkadaşlar. Ve yakın kolu k, uzak kolu 4k, 1 bölü 4 eşittir. Birinci ayak x, ikinci ayak x artı 9. x bölü x artı 9 oldu. 4x eşittir x artı 9, 3x eşittir 9, x eşittir 3, paketle gelsin. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor. Şimdi, şunu şöyle birazcık uzatsam ben, ters açılardan bu da noktalı açı olur. Ve bakın şu bir dış açıortay ...şu da bir iç açıortay oldu. Şu tarafı görmeyin artık. Buraya noktalı açı yaptım. Şu bizim dış açıortayımız oldu. Şimdi önce iç açı yapalım. 2'ye müş ayaklar. O zaman kollarda 2K'ya 3K. Şimdi dış açıortayı yapalım. Yakın bölü uzak. Yani 2 bölü 3 eşittir. X bölü tamam. X bölü X artı 5. Buradan 3X eşittir. 2X artı 10 x eşittir 10. Evet. 60, 60, 60. Madem ki bu bir 60, 60 açıortay ortay. 4'e 12. Yani kollar 4'e 12 ise ayaklar 1'e 3K değil mi? 3 katıymış. Bu da 3 katı oldu. Şimdi şunu şöyle uzattığımda ben kardeşim burası da 60 oldu ya. Bak bu da şunu görme şimdi. Şu yokmuş gibi düşün. Şu adam dış açıortay ortay oldu. O zaman yakın Bölü uzak. Yani x bölü 4 eşittir. 3 bölü 4 olacak. 3 bölü 4. Bakın 4'ler giderse x eşittir. 3 çıktı. sorunun cevabı. Çevirdim. 19 numaralı köşe taşımızın birinci sorusundayız goberler. Evet. bf 4, K. F, 3, K. A, B, 12 verilmiş. AC bizden isteniyor. Senin burada bilmen gereken mevzu şu. Canım kardeşim bak şu üçgenin, şu üçgeni odaklan. İki dış aç ortayı çizilmişse bunların kesiştiği noktadan bir iç aç da geçmek zorunda. Hemen üçgende merkezler başlıklı konu anlatım videomu izle. Dış teğet çemberin merkezi deniyordu bu F noktasına. Orayı bir iyice öğren. Neden bunun aç ortayı olduğunu daha da iyi oturttur mantığını. Sonra bak bu açı ortayın, gerisi kolay. Ayağı 4, 4'e ne düşmüş? 12 kol düşmüş. 3 katı. 3'lük ne düşecek? 3 katı 9 düşecek deyip gerisi paket yani. Şimdi buraya bakın. D dış teğet çemberin merkezi ise şunların kesinlikle dış açıortay ortay olduğunu biliyoruz biz artık. Bu da iç teğet çemberin merkezi ise bunların da iç açıortay ortay olduğunu biliyoruz. Ve bir de ne öğrendik? Bir dış açı ortayla bir iç açı yan yana ise aralarındaki açı kesin 90 derece. Şimdi bak şurayı birleştirdiğimde bir tane pisagor buradan yapacağım. 3 var 6 var. Kısaca neydi bu hipotenüs hemen? Biri diğerinin 2 katı ise küçüğünün kök 5 katı. 3 kök 5. Şurada da pisagor yapıyorum. 3 kök 5'in karesi 45 eşittir x kare artı 25. Yani 20 eşittir x kare X eşittir. 2 kök 5 çıktı. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet 3. soru. Bakın dış te, dıştan teğet olan çemberin merkezi burasıymış. Bu merkezden ne geçecek? 2 tane dış açıortay ortay. 1 tane de iç açıortay İşte bu BK iç açıortaymış demek ki. AK'yı 4 vermiş. AK'yı 4 vermiş. Kc'yi 6 vermiş. Demek ki bakın açı ortayın 4'e 6'ymış oranı. O halde burası da 4k'ya 6k'dır diyebilirsin. Ve bize de ab ile bc'nin toplamını ile BC toplamını yani 10k'yı 15 vermiş. Demek ki k eşittir 15 bölü 10. Hatta 5'e bölelim 3 bölü 2. ab'yi soruyor. 4 ile çarpın diyor. 4k'yı soruyor. 12 bölü 2'den 6. Evet dördüncü sorudayız dostum. ABC üçgeninde I iç teğet çemberin merkezi ise demek ki hocam şu bir iç açı ortay. D dış teğet çemberin merkezi ise demek ki öğretmenim bu da bir dış açı ortay ki bunların da arasındaki açı 90 derece hatta 3, 4, 5 üçgeninde şuranın tamamı 5. AB ile BC birbirine eşitmiş dostum. AB ile BC eşitse Şimdi bu da bir iç açı ortaydır diyeceksin. Çünkü I'dan geçiyor. İkiz kenar üçgenin açı ortaya aynı zamanda yüksekliktir. Burası 90'dır dedi. Ve şurada bakın diklikten diklik indi. Öklik yapacağız. Şimdi buranın tamamı 5 unutmayın. 3, 4ten 5. Yan kenarın ökliti 3'ün karesi yani 9 eşittir. X çarpı hipotenüsün tamamı. X çarpı 5. Yani X eşittir. <gülüyor> X eşittir. 9 bölü 5. İki katını alalım. 18 bölü 10 yani 1.8 diyelim. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan gelsin. Şimdi geldik 20 numaralı köşe taşımıza. Bu da sondu galiba değil mi? Evet. Arkasında tarama testi var. Son köşe taşımız arkadaşlarım. Birinci sorumuzda başlayalım. İki tane dik üçgen varmış burada. ABC dik üçgenmiş. Bir de BDK. Tamam. Şurada bir dik üçgenmiş. Hı. Aç ortay verilmiş, 3 verilmiş, 8 verilmiş arkadaşlarım. Buna göre DBE üçgeninin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi Can kardeşim sen burada neyi bileceksin? Şimdi neydi? Bakın bir iç aç ortayla bir dış aç ortayın arasındaki açı 90'dı. Demek ki şu bizim dış açıortayımız ortayımız. Şimdi bu dış aç ortayın bu B noktasından buraya bir diklik gitmiş 8 ise... Şuraya gideceğimiz diklik yani bu da indirdiğimiz diklik de 8 olacak. Ve dolayısıyla artık bu üçgenin tabanı 3 yüksekliği 8'dir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanı da 12 birim gelir. Şuna gelelim. Fışkırma töremi yaptım yani arkadaşlar. İlk köşe taşlarında yaptığımızı yaptım. 5 var bilmem ne var dbc üçgeninin alanı dbc neresiymiş şu dbc şurasıymış bunun alanını istiyor bizden. Şimdi bir bakalım şöyle yapalım şunu bir uzatalım şöyle bu açı tersten buraya da eşittir diye. Şurayı görmeyin artık yani bakın şu bir açı oldu ve buraya çizdiğim diklik 5 ise şuna çizdiğim diklik de fışkırtma Teoreminden 5 olacak. Ve bakın sizden şu üçgenin alanını istiyor. Bu üçgenin tabanı 12, yüksekliği 5 oldu. Demek ki 5 çarpı 12 bölü 2'den 30 çıkacak bunun alanı. Evet 3'e geldik. AD dış açı ortaymış. AD, ABC üçgeninin dış açı ortayı. Yani şu bir dış açı ortay. DHX nedir diye de bir soru sormuş bize. Şurada da bir ikizkenar kenar üçgenimiz var. Peki. X nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakalım neler yapacağız. Önce şurada bir dış aç ortay töremi yapalım. Ee, yakın bölü uzak diyelim. Yani 2 bölü 3 eşittir. Şuraya K dersem K bölü K artı 3 oldu. K bölü K artı 3. Buradan 2K artı 6 eşittir 3K. Demek ki K eşittir 6. Şurası 6 geldi. Sonra... Başka neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şuranın alanına bulmaya çalışalım. Buranın alanını. Şuradan bir yükseklik indirelim. Bu yükseklik burayı 1-1 diye 2'ye bölecek. Şurada bir de pisagor yaparsam 9'dan 1 çıktı 8. 2 2 oldu yüksekliği. Yani şu üçgenin alanı o taradığım üçgenin alanı tabanı 2. Yüksekliği 2 kök 2 iki bölü 2'den alanı 2 kök 2 çıktı. Şuranın alanı 2 kök 2 Peki 3'e 2 kök 2 düşmüş. 6'ya ne düşer? Bak 2 katına ne düşer diye soruyorum. Alan da 2 katına çıkar. 4 kök 2. Artık şuranın tamamının alanını ben 6 kök 2 diyebiliyorum. Peki bu alanı nasıl bulurdum normalde? Şu benim tabanımsa 3. Bu tabana inen yükseklik x'tir. Bölü 2 eşitmiş alana yani 6 kök 2'ye. 3'e bölelim, 3'e bölelim, 2 iki kalsın. 2 ile çarparsam x eşittir, 4 kök 2 çıkar. Güzel soruymuş arkadaşlarım. Belki daha farklı bir çözüm yolu da vardır ama ben ilk bunu gördüm, böyle devam ettim. Hadi bakalım son soru. CH5, BC13. BC neresiymiş? Şurası da 13. Tamam db şurası x diyelim tam sayı olarak en çok kaç birim olabilir diye bir soru sormuş bize şimdi şunu yine ben böyle bir uzattım bu da dış açı ortay oldu şurası tersten buraya eşit işte oldu yani bu bir açı ortay. şimdi şuradan da bir diklik buraya çizersem bu 5 ise bu da 5 oldu değil mi arkadaşım 5-5 fışkırma teoreminde. ve şu büyük üçgene bakarsanız şuraya 5, 13 ise şuranın 12 olması lazım. Yani şu uzunluğu toplamda 12. Bakın x 12'den daha küçük bir sayı çıktı arkadaşlar. Çünkü tamamı 12 ise şurada bir fazlalık var. 12'den küçük bir sayı. Ha, en fazla kaç olabilir? 11 olabilir derseniz olayı da bitirmiş olursunuz. Evet arkadaşlar köşe taşlarını bitirdik. Bir sonraki videomuzda da tarama testiyle devam edeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.